Survivor 2018-28 Haziran Perşembe günü, kim sürpriz ödülü kim kazanacak, analizine geçmeden önce, önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018-26 Haziran Salı günü, neler yaşandı ve, yarı finale çıkan, ikinci isim kim oldu, Kıbrıs yarı finali, ikincisi belli oldu, kıyasaya bir mücadele yaşandı, biliyorsunuz artık kızlar ve erkekler, birlikte yarışıyorlar, bu durum biraz haksızlık gibi duruyor, çünkü kadın ve erkekler,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 Oyunu Anıl hakkıyla kazandı. Önceki oyunlarda kaybeden, tecrübeli yarışmacı, aslında kendini Kıbrıs finaline, sakladığını görmüş olduk. Gerçekten Anıl, güçlü bir yarışmacı, artık kendini göstermeyi başladı. Tebrikler Anıl, ayrıca ödül oyunu oynanadı. Bu oyunda ise kazanan, Adem ve Nagihan oldu. Adem ödül için Tuer abi'yi seçti. Nagihan ise ödül için Damla'yı seçti. Sürpriz ödül, Nusret oldu. Yarışmacılar ete doydu. Yunan ekip ile birlikte ziyafet çektiler, biz bile izlerken açıktı. muslet klasik hız dökme, hareketini yaptı, yarışmacılar moral depoladılar, 27 Haziran çarşamba günü, ödül oyunu oynanacak ilk yıl. sürpriz ödül oyunu olan, kazananın dünya kupası maçına gideceği yarışma olacak, Töğür abi hala sakat, oyunlarda oynayamıyor, diğer yarışmacıları, zorlu bir parkur bekliyor, ödül büyük olunca oyunlar daha çekişmeli geçiyor, Yarışmacıların işleri çok zor, çünkü parkurların zorluk dereceleri yüksek. Yarışmacıları zorlayacaktır. Umarım yarışmacılar sakatlanmazlar. Favori isimler Nagihan, Adem ve Anıl gözüküyor. Akşam ise konsey kurulacak. Adem, Nagihan, Tuğrabi abi veya Damla elenecek. Peki herkesin merak ettiği, 28 Haziran Perşembe sürpriz ödülü kim kazanır? Biliyorsunuz Anıl ve Himi Cem yarı finalde. Bu ikili arasında çekişme muhteşem olacaktır. Perşembe günü eğlenmeyen isimlerde yarışacaklar. Ödül oyununu, kim kazanacak merakla konusu. Favori isimler Adem, Anıl ve Hime Cem olarak gözüküyor fakat, Nagihan'da sürpriz yapabilir. Hak eden kazansın. Merakla beklediğimiz, sonuçları Perşembe akşamı öğreneceğiz. 28 Haziran Perşembe sürpriz ödülü. Sizce kim kazanır? Sizlerde desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin Kıbrıs'a veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Bizi izlediğiniz